Bir başka soru kaygıyla alakalı. Hemen okumaya başlayınca anlayacaksınız. Uzun uzun okuyacağım. Kaygının belirtilerini anlatıyor çünkü. Dört yıl önce e, gözümde koltuk altına doğru çarpıntı, sıkışma, batma başladı. Bir iki defa acile gittim. Kalp krizi geçiriyorum diye o derece çarpıntılar, sıkışmalar oldu. Kardiyolojide EKG'ye çekildi. Efor testi, ciğer filmleri. Pneumotorax diye şüphelendim. Öyle bir şey çıkmadı. Buradaki bakış açısına dikkat. Yani pneumotorax diye şüphelenen doktorlar değil. Yani bizzat bu belirtileri yaşayan kişi pneumotorax olduğu kanaatine varıyor. Kaygı hastalarında sık görülen aşırı sağlık konularına odaklanma hali. Devam ediyor. Aniden hiç yokken saplanan şiddetli baş ağrıları. Bakın sıfatlara bakın. Aniden hiç yokken... Saplanan şiddetli baş ağrıları vardı diyor. Yani baş ağrısı varmış bunu anlıyoruz ama bunu dört tane sıfatla tanımlıyor. Burada da vurguyu, kaygının getirdiği abartıyı görebiliyoruz. Nörolojiye gittim bir şey çıkmadı. Yani o dört tane abartılı vurgu yaptığı baş ağrısından nöroloji bir şey bulamamış. Belli ki burada e, o belirtiyi e, tetikleyen, ağırlaştıran bir kaygı hali var. Doğrudur yani başı ağrıyordur ama onun algılanması, yaşantılanması çok daha farklı ve şiddetli düzeyde gerçekleşiyor. En son 2-3 gecedir uykuya dalmak için uzandığımda konsantrasyonumu kafamdaki düşüncelere verdiğimde vücudum nefes almayı bırakıyor, unutuyor aslında öyle söyleyeyim diyor. Yani düşüncelere dalınca nefes almayı unuttuğunu düşünüyor hasta. Çok ilginç. Otomatiğe bağlamıyor, boğulacak gibi olup ben kontrollü bir şekilde nefes almaya başlıyorum. Yani ben düşüncelere dalarsam nefes almam bozulacak diye düşünüyorum. Nefes alışverişimi takip ediyorum. Yani ne kadar ızdıraplı bir düşünce kavrayabiliyor musunuz? Kendi nefes alışverişini takip etmezsen nefes alıp veremeyeceğini düşünüyor. Evet bu insandaki kontrol etme arzusunun sınırlarını görüyor musunuz? Ee, yani vücudun... Otonomik olarak çalışan sinir sistemi buna otonomik sinir sistemi diyoruz. Nefes alıp vermeyi, yediklerimizi öğütmeyi vesaire yapan sistem kendi başına çalışıyor. Hiç bir miktar gıdayı aldıktan sonra onun vücudumuzda nasıl işlendiğini hiç düşünüyor muyuz? Böyle bir şey yok. Kendi kendine işleniyor. Sistem otonomik çünkü. Hani bir de bunun ayrıntılarını düşünsek. Mideme gitti, şimdi bir dakika safra kesesinden de biraz safra salgılayım. Hmm pankreastan da proteolitik enzimleri salgulayayım. Sonra dur bakalım, mideyi azıcık çalkalayalım falan desek, e, bu sindirim faaliyetinin ne kadar zor olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor ne? musunuz? İşte bu da öyle. Yani nefes almayı biziz kontrol edemeyiz. etmemize gerek yok. Yani grup kafayı yatacağız. Doğrusu bu. E, hayatı böyle kontrol edebileceğini zannetmek çok tehlikeli bir şey. Kendi başına ağır bir kaygı demek zaten. Arada 1-2 atak geçiriyorum. O kadar su içmeme rağmen ağzım burnum kuru oluyor. Nefes alışverişim zorlaşıyor. Evet yani o yoğun kaygı içinde hızlı hızlı nefes alıp verdiği için e, ağzı da ayrıca kuruyordur. Bugüne kadar antidepresan vesaire kullanmadım. Yani bu da ilginç. Sadece 8 yıl önce zona olmuştum. O zaman cilt doktoru küçük bir hap yazdı. Bakın ilacın tanımlanması da ilginç. Küçük bir hap Karanlık, kapalı ortam vesaire gibi korkularım yok. Psikiyatrist 50 mg, misol, rileptit 1 mg, trancovuskas 10 mg, tablet verdi ama arkadaşlarımdan yan etkilerin olduğunu duyunca almadım. Yani kişi bir doktora da gidiyor, işte bunca bu kadar uzun uzun anlattığı, kaygıyla anlattığı, ayrıntıyla anlattığı belirtilere uzmanın müdahalesiyle önerilen ilaçları almıyor. Kaygı hastalarında sık gördüğümüz bir şey. Yani e, bu kadar şeyi yaşadın, zorlandın. Bak uzman şu şu ilaçları sana önerdi. Niye kullanmıyorsun? İşte yine o yüksek kaygı nedeniyle ilaçları da kullanmıyor. Dolayısıyla bu belirtiler ilaçları da kullanmadığı için düzelecek değil. Tabii ki ilaçları kullanması lazım. Yani gözüm görmüyor benim. Mesela şu anda kameraya bakmak için... Oradaki gözümü, yüzümün şeklini net görmek için bu gözlüğe ihtiyaç var. Taktım ve görüyorum. Daha önce göremiyordum. Şimdi artık gözümü, sakalımı, saçımı daha net e, gözleyebiliyorum. E şimdi bu gözlüğü takmadan, böyle silüet halinde, silik bir biçimde, karışık bir şekilde orayı görürken, bunu taktığımda net olarak görmeye başlıyorsam, psikiyatrik ilaçların kullanımı da bu kadar bir netlik sağlıyor hayatla ilgili. Şimdi bu örneği daha önce de verdim. Yani göz gibi nadide bir organın önüne, cam gibi tehlikeli bir maddeyi net görebilmek için koyuyoruz ve görüyoruz. Şimdi yani ilaçlar böyle cam kadar tehlikeli şeyler değil ki. Niye onları almaktan korkuyorsunuz? Lütfen psikiyatriste gittiğinizde size önerilen ilaçları düzgünce kullanınız ki iyileşirsiniz. Gözlüğü takınca net görüntü görmek gibi psikiyatrik ilaçları da düzgün kullanınca Net bir zihne sahip olmak mümkün olacak. Kaygı hastaları özellikle bu hatayı sık yaparlar. Her şeyden kaygılandıkları gibi ilaçlardan da kaygılanır. Bu sayede tedavi olamaz hale yiyece düşerler. Oysa ilaçlarını kullansalar kaygıları düşecek. Evet bu da tipik bir kaygı hastasıydı. Özellikle ilginç bir örnek olduğu için burada ifade etmek istedim.